Evet, hoş geldiniz. Katmanlı başlatma şeyine devam ediyoruz yine. Başlangıcına. Evet, bugün enerjik miyiz? Biraz enerjiyiz. Neden? Videolar bir saatti ya. Onu artık yarım saati indirme kararı aldım. Nasıl bir karar? Şimdi burada öpüp zaten tepemize koyulacak derecede bir üretimimiz vardı niye, niye akşam olmuş hiçbir fikrim yok bu konuda. Şimdi yani yarısı çalışmıyor, çok sıkıntı değil. Hiyereşik bilmem ne örtümünü açtım bu arada ne, neye benzediği konusunda. Ya fakat şu an ben hiçbir fark hissetmedim, arada sadece laga giriyor oyun. Şimdi en son zaten bildiğiniz gibi şeyleri silmiştik. Buraya bazı çözümler falan üretmeye çalışmıştık fakat işe yaramadı. Buraya ben bir su şeyi, buraya ben bir pompa attım. Bu pompayla getirerekten bir şeyler yapacağız. Şu an boruların üretimleri falan, taşıma skalaları falan. Her şeylere yine uyumlu bu arada, hiçbir sıkıntı kalmadı şu anlık. Şu an kullanmadığımız elektriği depolama şeyini geçtik mantığına. Şimdi dostlarım bildiğiniz gibi zaten biz burada otomatik kablolama üretiyorduk ve stator ve motor üretimimiz falan da dahil zaten bildiğiniz gibi 50 motorumuz olmuş bile çok hızlı bir şekilde. Şimdi zaten bizim 100 kablo olmamız olduğu için artık üretmeye devam etmeyelim isterseniz. Şu anlık bunları bir bekletmeyi alacağım. Bakalım kullanım şeylerine göre, alışkanlığına göre tekrardan değiştirebiliriz. Şimdi uzay asansörüne öncelikle onları atacağım. Şimdi uzay asansörüne en azı nereden gideriz? Şuradan gideriz herhalde. Aynen, uzay asansörünün oraya çıkıyor zaten. Burası. Amacım burada birazcık olsun yolu kısaltmak. Yani yapılma amacı hiçbir şekilde şey değil. Bir yerden bir yere çat çat çat çat çat gitmek için değil. Sadece bizim yürüyeceğimiz yolu kısaltmak. Bir tanesi tamamlandı şu an. Uzay asansörü aşama iki. Şimdi... Kritik yer. Dakikada bu, bu beş buçuk falan üretecek. iki tane ürettiği için. Seni zaten istesek de tamamlarız. İstemesem de seni tamamlarız. Ama sen sıkıntısın. Çünkü neden? sıkıntı olduğu için işte Bu arada çimenler geç yükleniyor. Sebep Ben şunları yine bir kapatayım. Ha görüş mesafem çünkü düşükteymiş. Onu da çekelim ultra'ya. Hiçbir sıkıntı yok şu anda. Daha yani ne yapabilirim ki sana? Hyper tüp çekebilecek şeyim var hala malzemem. O zaman var ya ben seni şuraya bir yere çekeyim. Şurada seni ben bırakayım en iyisi. Çünkü hiç şu an uğraşmaya değmezsin artık. Buraya gelen yolu kısalttık böylelikle işte. Başka da bir şey yapmayacağız zaten. Ha başka bir amacım da yoktu zaten burayı yaparken. O da ayrı bir şey yani. Ortalı gelmediği için sinirlenen arkadaşlarımıza sesleniyorum buradan. Sinirlenmeyin. Çünkü düzeltmeyeceğim ben burayı. Evet. Ve geldik. Mis. Direkt Beyzin buradayız. İşte aşama 2'yi tamamla diyor mecbur. Ve gece aşırı karanlık oluyor. Konsol gibi bir şeyimiz var mıydı bizim? Ha enter'da... Bir dakika olacak mı acaba? Time set day... Bir dakika ne hatası verdi? Comments komutlar desteklenmiyor dedi. Her şey yapıyor yani. Komut desteklenmiyor direkt. Şey vardı ama ya. Workshop'larda falan böyle bir şey vardı. Lan onun yüzünden yarım kalp gitti ya. Gider misin be adamım? Adamım git buradan uzak dur. Uzak dur haritamdan. Haritanın beş tane yerinde doğmanıza rağmen uzak dur haritamdan. Tam orayı, oradaki adama haddini bildirdikten sonra. Siri sen kimsin ki? Evet. Harika. Bir tanesi tamamlandı. Ama <gülüyor> nasıl yapacağız işte bizim bu kaplama olayını. Biz bunu hiçbir şekilde büyük ihtimalle üretemeyeceğiz burada. Şimdi elimde elime gelen malzemeleri zaten direkt atacağım. Ama tahminim de şu 500 tane yapacak ya. Bize her şeyden en az 250 tane gerekiyor zaten. Gerekmiyor mu yani? Gerekiyor baya 250 tane. Bir dakika hemen bakalım şuradan. Web browser. 12- çarpı iki 3000 üç bin bize şu an kafadan üç bin tane şey gerekiyor ee, adını o şeyden işte plaka çelik gerekiyor kısacası Şimdi zaten 250'si dolmuş onun. Ama işte bizim kafadan 3000 tane şeyimiz var mı? Bizim şu an 3000 tane çelik şeyine ihtiyacımız var. Çok değil 3000 tanecik. Bu MK2. Ne biraz önce sıfır demir mi sıfır plaka mı veriyordu? Şimdi çelik giriş. 15 15 30 üretiyorsunuz. İkiniz böyle geldiniz. 200 600. 200 600 ne? 200 400 600 800 1000. 1200 1400 1600 1800 2000. 2200 2400 2600 2800 3000 tamam hiçbir sıkıntı yok 3000 tanemiz varmış hazırda hala üretim olarak devam eden <gülüyor> fakat Ama şu anlık bir sıkıntımız var. Ne konuda diye sorarsanız da Bu arada şurayı düzeltmek daha yeni aklıma geldi. Orada çok şey yapmayın. La böyle indirsem daha iyi değil miydi? Erken mi iniyordu? Hmm, öyle bir erken inme durumu oluyordu bunun. Şöyle bir şey inşa edebilirim ama. Aynen öyle. Şu duvara da silerim. Giriş yeri olarak. Böyle olda olacağı için. Yapacak da hiçbir şeyim yok. ...en azından yani şu şeyle uğraşmamış oluruz. Üst tarafa da uçmak için ekstradan bir çava sarf etmeyiz. Zaten buradan direkt böyle bir makinenin üstüne falan da gelebildiğimiz için hiçbir sıkıntı yok. But olmuyor. Hiçbir şekilde olmuyor. Bir ara şey deneyeceğim bu arada İngilizce çeviri yapmayı. Böyle kısa videolardan birine. Çünkü zaten ben bu diğer videolarda da söylediğim gibi Türk sadece Türkiye'ye özel içerik yapmak istemediğim için ...bazı videolara şu an otomatik altyazı seçeneği ile birlikte altyazılar geldi. Ama otomatik altyazı adı üstünde yani öyle çok düzgün bir altyazı vereceğini düşünmeyin. Zaten biliyorsunuz ben çok söylemeyeceğim YouTube'un... ...yani yapay zekanla bildiği altyazı şeyine, met metinlerine göre... Çok bir olayı yok. Bir de videonun her dakikasına göre koymam gerektiği için o da birazcık sıkıntı oluyor tabi. Şimdi iki buçuk mu kullanıyor? <gülüyor> 30 kullanıyorlar. Güzel. Çok güzel. Bayılıyorum size. Vurmuşuz kendimizi onlara. Şimdi şu an yapabileceğim en boost mantığıyla üretmeye çalışacağım. Şu an tamamen yani çerçeve üretiminin falan benim için hiçbir önemi yok şu anlık. İstediği gibi üretip kullanma hakkına sahip zaten 65 megawatt kullanıyor. Çok bu arada. bayağı çok. Şu listeyi temizleyebiliriz. Şundan 250 tane olduğu sürece hiçbir sıkıntı yok açıkçası. Ya tek bir sıkıntımız var. Bu hızına hiçbir şekilde yetişemiyor onun. Çünkü 5'e çıkartsam bu makine sıkıntıya girecek şu. Gelen vida ucu ucuna yetiyor. Artı plakaları zaten beslemek için anca uğraştık buna ekstradan. Bilmem kaç tane makine sadece şunun için çalışıyor, kısacası. Onun dışında video üretimi falan filan her şey yetiyor yani. Bir tek şu bizim plaka üretimi birazcık daha hızlı olabilse, yani bir dakikada bir 10 falan daha üretebilmeyi başarırsak ki inşallah başaracağız. ...o zaman daha iyi bir şekilde yaşatabiliriz bu fabrikayı. Ama şu an 60 saniyede iki tane çıkarttığı için biraz zor olacak tabii o. Şimdi yani bu dakikada beş üretebilir çok sıkıntı olmaz bizim için. Çünkü zaten aynı anda da bizdeki... Şu... Ya bu arada şurayı kaldıralım biz. Çünkü bayağı ihtiyacımız olacak. Şu en sağdakinden makinelere direkt çıkış sağlayacağım. Çok sıkıntı değil içinden geçmeleri. aparlama yapıyor. Gerçi mecbur olacak biraz. Şimdi bu taraftan birazcık fabrikayı silmek durumunda kalacağım. Çünkü zaten sürekli bir yerlerden çıkış vereceğim için. Evet, en azından parlama yapmıyorlar şu ankiler. çok da güzel gitmiyor şimdi doğrusunu söylemek gerekirse. Böyle abuk subuk düzele düzele gidiyorlar. Dur lan, ekstrem bir şeyler deneyeceğim yine. Ya tabii hiçbir şekilde yine adam akıllı bir yerden bant geçiremeyeceğim için olmayacak büyük ihtimalle. Bak direkt geçersiz şekle sahip uyarısı veriyor zaten. gayet saçma ama güzel bir şekilde bence geçirdik saçma ve güzel bu arada cidden saçma bir şekilde güzel yani bu arada sen dakikada otuz mu kullanıyordun öyle bir durumun mu vardı senin tamam abim hemen ben bu arada hala şeyi beğenmedim açıkçası şu bizim çelik üretimini o kadar hala beğenmiş değilim. Şimdi dakikada otuz kullanacakları için o biraz sıkıntı olacak bize. Bu dakikada iki buçuk kullanıyor zaten o da sıkıntı. Ama yani en azından sen bir... Sen elli olunca mı bitiyordun ya? Steklenmesi seviyen neydi ki senin? Aslında çok şey yapmadan hani zaten sadece petrol endüstrisini açacağız geçeceğiz ya ondan dolayı orası için birazcık hazırlık da yapabiliriz açıkçası. Ama yani şimdi buradaki bakır plaka çok kasıyorsun bu arada seni silmek zorundayım üzgünüm. Zaten buradaki amaç şey yapmamak, aşağıya düşmemek. Şu anki yapmaya çalıştığım şey. Yani şöyle de yapabilirim aslında. Şuradan tekrardan mimariden geliyordu sanırım. Yani işte şuradan şöyle bir şekilde bağlanabilir. Ha burası böyle olmayacaktı bu arada. Benim amacım öyle değildi. Şey yok çünkü farkındaysanız bunun böyle ikinci bir çıkabileceği hiçbir yeri olmadığı için böyle yapmak zorunda kaldım. Yani işte ikisi yan yana koyulunca birleşse falan daha iyi olacaktı ama şu an olmuyor öyle. Kozmetik güncellemesi birazcık yarım yamalak kalmış. Tak tak. Ve bu bizim sanırım Minecraft'taki tam bloklar gibi bir şey oluyor. Çünkü arkasından hiçbir şekilde bir şey silemiyoruz. Nasıl yapabilirim ki ya? Seni bir şekilde indirmek zorundayım oraya. Öyle değil. Temellerden indireceğim mecburen. Çok bir sıkıntı yok bence böyle indirmekte de. Mimaridan. Yani işte şuradan gelsem kenardan yine düşer miyim hızlı hızlı giderken düşerim ama çok da şey değil yani yine. Öbürüne göre çok iyi hatta. Sadece işte bağlantı yerleri falan çok iyi değil. Onun dışında gayet iyi. Şimdi sen 10-10-20 üretiyorsun değil mi? 20 üretim sence yetecek mi bize? Hayır. Ha şu an dolmuş da burası tabi. Onun dola, dolma şeyini çok şey yapmayın. Onun dolması o kadar hay, hayra alamet değil. Ve bizim bu su şeyine bir çözüm getirmemiz lazım yoksa sıkıntı olacak o da. Şimdi HyperTube tüple uğraşmayacağım ben. Direkt buradan şeye doğru gideceğim. Zaten bir bin metrede falan petrol çıkıyor orada. En yakın ve en saf yerler oralar. Şimdi onlardan atık çıkacak. O atıkla da zaten petrol kok üreteceğiz. Yani buraya kadar bildiğim için oyunu sıkıntı olmuyor. Hatta yani ben oraya rafineri yeri bile hazırlarım şu an. Yüzde yüz diyor da çok işime görecek gibi de durmuyor beton. Neyse amacım benim oraya şu an boru çekmek. Düşüyordum bu arada çaktırmayın. Ve amacım oraya götürebildiğim kadar da şey götürmek elektrik. Yani birbirlerine paralel gitmeleri daha iyi olacak benim için. Bu arada çok mantıklı bir şey yapacağım da buraya. Umarım... ah oldu. Güzel. Şimdi hani 120 geliyor ya biz o alttakini hiç kullanmıyoruz bile. Boş zamanlarında bu da buraya destek olabilir aslında gayet de iyi olur. Çünkü zaten tek tek gidecekleri için bir sıkıntı olmaz. Hatta ben seni getiririm şuradan. Bir de ben şu aktarım yerlerine de bu atarım. Çünkü zaten direkt 120 çıkartacaklar ya hiçbir sıkıntı olmayacak dolayısıyla. Şimdi benim hedefim şey yapmaktı. Yani petrolü orada işleyip gelmekti ama petrolü orada işleme olasılığım çok düşük büyük ihtimalle. Hiç işleyemeyeceğim bile. Adam akıllı. Çünkü tamamen petrol birazcık rafineri olduğu için zaten şey yapmayacağım. O kadar o oh, çok kritik. Her, her beton yapışım, her şey yapışımda cidden gidecek mi öyle? O zaman abicim ben sizin altınızdan birazcık sileceğim. Yapacak hiçbir şeyim yok size karşı. Havada da durabiliyorsunuz malum özellikleriniz dolayısıyla. İşime yaramayacak, saçma sapan olan yerleri birazcık sileceğim. ...çok da şey değil, sıkıntı olmaz. Hadi birazcık enerji. Birazcık sinerji. Şimdi büyük ihtimalle zaten şey çekmem ben. İşte kömürü falan böyle aşırı upgradeleyip... ...gereksiz yere buradan su çeken insanlar da var ama... ...bu oyun içinde... Çok şey yapmaya gerek yok, o kadar zorlamaya. Şans. Acaba burada koordinat sistemi var mıydı? Veya hangi adada olduğuna bir videodan bakabilir miyim acaba ya? Şimdi buralarda şu lavatan yaratıkların büyük ihtimalle mavi mavi var ya, mavi alak. Ne atayım ki? Ha, zaten yer varmış alabileceğim. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi oraya biraz adım adım yaklaşırken bu arada şurada kuvars var. Bak kuvars sarayım. Kuarts sarama yok mu daha? Şimdi şey yapmayacağım. Çok fazla kuars falan aramadığım için şu an ihtiyacımız yok. Gerekirse alırız. Ama önce ben bir canımı fullleyeceğim. Çünkü bildiğiniz gibi burada bayağı bir şey var. Yaratık. Ondan dolayı lazım. Lazım fulllemek can. Ne kabalık. Şimdi bu arada bu aralarda oyun aşırı fazla takılabilir, çünkü sıkıntı oluyor. Buralarda çok fazla water reflection veya Türkçesiyle su sarsıntısı olduğu için burası su ağırlıklı, dolayısıyla da gidebilir şu an birazcık şey. Burayı da hatırladım. Burada da kuvars var. Bu arada oradakiler sülfür falan da olabilir. Hatta sülfür çıksaydı daha iyi olurdu benim için. O kadar da sıkıntı değil. Buradan itibaren ama su derinleşiyor. Ne yapacağız onu? Orası sıkıntı olur bize. Şöyle götürmeye devam edelim. Birazcık kıyıya yakın yerlerden de gitmem gerekiyor. Çünkü burası Akdeniz gibi 100-150 metre şey var plaj. Sonra su derin, su bir anda derinleşiyor. Hiç, hiç şu an kıyıdaki yaratıklarla uğraşacak havada olmadığım için. Bu arada alabildiğimiz kadar da yine şunları silelim. Bu arada şu an aslında birazcık da suyun içindeyiz. Yani borular tam suyla şey arasında gidip geliyor. Şimdi bir dakika bir bakmam lazım ama ona. Satisfactory map. I agree. Hayır, donate atamıyorum sana şu anda. Caves roads, yol. Ha, şey var, mağaraları gösteriyor. Gaz kütlelerini gösteriyor. Dünya sınırları var. Inactive map. Tabii ben dünyanın neresindeyim işte. Bir dakika şuradan spawn locations'a giriyorum hemen. Şimdi maksimum burada mı spawn olabiliyorum? Birazcık da nerede spawn olduğum da önemli ama işte seni, ben senin nasıl bakabilirim ki buradan ya. Ha, püreleri göstereceğim sadece. Yok suyun içindekiler değil. Neydi? Aynen. 120. Yok iki tane olması lazım. İki üçlüsü... Üç tanesi aynı yerde mi bir yerde bulunuyordu öyle bir şey. Kuru Doyle. Kuru Doyle. Pure değildi ya. Normalde. Bak... Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Şimdi ben seni nasıl bulabilirim ki ya? neredesin acaba? Okey bunların hepsi bir arada olan cinsten. Biz nereden geliyoruz şu anda? Acaba katarium nerede? Katarium pür diyor. Öyle dağlık bir al ha, yok, orası değildi. Kataryum, kataryum. Pure. Yapma ya. Ters yerden gidiyoruz deme. Haritadan o kadar fazla bir şey anlayamadığım için ben şuradan yol çekmeye devam edeyim en iyisi. Çünkü harita nedense birazcık karışık geldi bana. Sanırım bütün her şeyi aynı yerde gösteriyor ve koordinatları nereden bakıyorum? İşte koordinatımın da nerede olduğunu hiçbir şekilde bilmediğim için. Acaba hangi yerdeydi sorusuna kapılacağız mecbur yine. İçinden bir his geldiğimizi söylüyor ama. Bu arada şu an malzeme ekranı gözükmüyor. Aynen şimdi gözükmeye başladı. Yok yok daha, daha bayağı uzağız biz. Bu yaratıkların buraları falan çok geçiyorduk. Hop, Allahu ekber. Bak çarpıyor hemen ağzımıza. Alan bu boss'uydu onların. Doğru. Bu onların boss'u. Bu arada aşağıya düştüğüm zaman bir daha hiçbir şekilde kurtulamam büyük ihtimalle. Buralar bayağı sıkıntı da yani. 9-10 bölümde petrol kıvamına gelebiliyoruz. O da iyi bir şey. Atsana. Yok yemiyor. Şu an lav atmayı yemedi gözü. Bak burada bu çok iş yapıyor işte ya. Aşırı iş yapıyor. 40 dakika hemen bir bakıyorum acilinden hop Aa, hayır hayır hayır hayır hayır hayır siz gaz çıkartıyordunuz doğru sizi ben unuttum hadi gidelim bu ada değil ama bu adalarda da sümüklü böcekler var onlar bu arada gaz çıkartıyor haberiniz olsun. Şuradan gidelim o tarafa. Bu arada oyun şu an aşırı pikselleşmeye başladı. Onu da fark ettim. Tamam. Boruya da geçtiğimiz anda tekrardan olayı bitirmiş oluyoruz. Ama yani cidden yanlış bir yere mi gideceğim acaba? Şu an yanlış bir yere mi gidiyoruz acaba? Tamamen. İçimden biz tamamen yanlış bir yere gittiğimizi söylüyor. Yo orası aynı ada. Şimdi zaten bu tarafa kadar şimdi boruları getirmek bile biraz şans işe. Oyunu bilmeyen bir insan zaten onu onu öyle kayalıklardan falan full dolaştırıyor oyun. Biz oralara takılmadan direkt buradan dolaşıp geçtik. Yoksa birazdan dönüş yolunu da göstereceğim. Acı çekeceksiniz biraz. Abicim nerede bu? Aha geldik petrol adasına. Aha da petrol. Ham petrol. Evet normal derecedeki bir petrolü bulduk şu an. Burada tek bir kaynak yok, hatta ileride de var. Ha burada bir de lav atan yaratıklardan bol bol bulunur. Yani PVP'sini geliştirmek isteyen kardeşlerimiz burada şunları döverek PVP'sini geliştirebilir. Çok fazla bunlara da vurdurtmayın kendinize. Oo, ana baba günü burası. Bir dakika ben gideceğim. F5 basmaya çalıştım şaktırmayın. Bunlar valla deli eder adamı. Ha bu arada arabadayken de birazcık ölümsüz olma gibi bir özelliğiniz var. Hop kardeşim. Kardeşim ben seni bir öldüreyim de. Siz çünkü çok sıkıntı oluyorsunuz sonra bize. Hı? Hı? Tamam bu birde. Şimdi bunlar direkt şarjlı olarak doğdukları için şöyle bir kaçacaksınız önce bunlardan. Sonra yavaş yavaş işkence edeceksiniz bunlara. Bu kadar. Oha. O ne lan? Bir dakika yeni bir şey gelmiş oraya. Ho, oh, oh, oh, oh. sen çok vuruyorsun bak hayır, hayır, hayır. Bir vuruşa da ölmüyor bunlar ha, bunlar sıkıntı şu anda. Oh, iyi. No way. No way, kaçış yok. Güzel. Şurada da bir petrol var. Hop, bunlar yine çıktı gördüğünüz gibi. Etrafa rastgele kılıç savurmaktan geçiyor aslında birazcık da çünkü çok bir şey yapmıyorsun mantığı yok bunların. Öyle belli bir adam akıllı bir hitboxları da yok. Şu bana biraz önceki vuran değişik yaratık kimdi acaba? Sen misin lan? Yok. Sen kuştun. Kimdi ya bana öyle yeşil yeşil vuran? Oğlum sizseniz var ya çok gülerim Ama ama aşırı gülerim yani Geberirim gülmekten Abicim gider misin? Hı? Gitmeye ne dersiniz? Bu şeyle daha iyi vurulur bunlar Ama Şu bizim küçük kılıç var ya zeno Abi bu Zen okulu çıktı lan zaten. Ecco bari modan bari destmaylar kesme bari amma maylan gemiz var. Burada da bir sıkıntı yok. Ama bana hangi yaratığın vurduğunu şu an öğrenmemde öğrenmem gerektiği için de Şu an onu araştıracağız yani başka hiçbir şey yapmayacağız. Çünkü en son yeni bir yaratık geldi diyor. Yani yeni bir yaratık geldi gözüküyor. Update 6 ile alakalı hiçbir şey olmamasına rağmen. Abicim sen misin? Aha, sensin buldum seni. Buldum seni yeni gelen güncellemedeki yaratık. Evet, şimdi dünyanın en büyük kaşifi olacağız bunu öldürürken. Farkındaysanız bu yeşil vuruyor çok büyük bir farkı olarak. Yani o ölmüyor. Ölmüyor. Ölü taklidi yapıyor bu. Öldün mü lan? Ama öldün mü? Ha, ufak bir yeni yaratık eklemesi yapılmış oyuna. Çok bir şey olmamış. Update 6'daki gelen yaratık buymuş. Ama hiçbir şekilde ne düşürdüğü hakkında hiçbir fikrim yok. Şu an bir şey düşürmedi. ne düşürdü bu arada cidden? Aha. Aa seni sevebiliyordum gel gel buraya seni sevmek zorundayım yar misin Allahım çok güzelsin ya sen çok sen bayağı güzelsin ya bu set spektridi dünyasında en zararsız hayvan ya çok güzel baksana. Ama tabii ki öleceğim bebeğim. Bu da çok kötü bir olay. Ha? Böyle birisi seni seviyor sonra bir anda gelip öldürüyor böyle. Baya kötü bir durumda. Üzüldüm. Tekrardan spam olursa onu sevmeye geleceğim sadece buraya. Çünkü bu ada çok güzel. Siz de hiç sevmedim bu arada. Yanına böyle uçarak yaklaşırsanız NPC'nin bir zaten şeyi var bildiğiniz gibi. Belli bir artık zekaları olduğu için NPC'lerin Şimdi yapmam gereken... Bak yine gelmiş bu buraya ya. Buraya hyper tüp çekmek amacım. Nakliyattan geliyordu zaten. Evet. Şuradan yakından başlayabilir o kadar da sıkıntı olmaz benim için. Ama hyper tüp için gereken malzeme var mı bende acaba? Arka arkaya iki tane nasıl yapabildim lan? Çok saçma. Ya ben seni düzeltmezsem duramam. Of hayır ya. Şimdi bir sürü şey çıkacak gereksiz yere. Q muydu? Ya neyle? ha şey değildi. Doğru. Bunun girişe... Bak yine böyle oldu. Olay bu mu yani cidden? Böyle mi gideceğiz? İyiymiş. Kullandığımız uzunluğa göre değişiyor bu arada. Bunun gereksinimleri. <gülüyor> Ama yani farkındaysan cillop gibi oluyor. Gideceğin yol. Böyle öpüyorsun, tepene koyuyorsun. Gidiyor böyle yol. Boru çok uzun. Kardeşim buna boru demeyeceksin. Buna hiper tüpler. Hiper tüpler kategorisindeki süper tüp diyeceksin buna hak ediyor yani ya aslında buraya şu şeyle de gelebilirsin de o kayma aleti var ya ama çok fazla da diğerlerine batmamak için yaratıklara falan bir de her ne kadar o kayma şeyini hızlı desem de o kadar hızlı değil. Eskisi gibi. Yani bir hyper tüpteki momentumunu aldığın zaman uçuruyor bu senin neredeyse. <gülüyor> o zaman ben şu hyper tüp hatlarını şu anlık salacağım buraya kadar. Bu arada yine video formatı uzun oldu. Onun da farkındayım. Çok şey yapmayın. Şimdi buradan ilerleyen zamanlarda ikinci hatı geçireceğim için şu anlık öyle çok bir gereksinim yapmadım buraya. İlla da çok iyi o illa üstünden geçsin falan diye. Ha zaten buranın bir de hyper tüp şeyden sonrası var kateryumun o tarafı falan da gidecek ya daha bu zaten kateryumun o taraftan gelecek de bu ya mesela hyper tube'ler buradan baya zor geçeceği için hyper tube'i bir zaman sonra full yüksekten yapmaya başlayacağım o da sıkıntı olacak daha aralarına pompa falan da atacağız bu arada. Onları daha es geçtim yani şu anlık. Dediğim gibi zaten bunları bu şeyleri üretip ondan sonra stabilleştirdiğim anda bırakacağım. Hatta final bölümü olarak. Save dosyasını şeyden indirebilirim belki. Steam'in workshop'undan. Ama nasıl atacağız? Onun hiçbir fikrim yok. Yani dosya TC'ye mi koyarım? Şey mi yaparım? Yani seri 2 dedim de zaten. Petrol hazırlığından sonra kayıt dosyaları gittiği için öbür şeyin. Çok da bir mantığı yok şu anlık. Dörtte 4, dörtte 4. Ah, senin biz şöyle kopmayacak bir yere bağlamam gerekiyor ki böyle kilit bir noktada olacaksın ve asla kopamayacaksın. Bizden anlıyor musun? %25'i dolu şu an. Ama yakında patlayacak dediğim gibi bu güç sistemi. Hatta HyperTip'in buradan ayrılış şeyini falan da tekrardan düzenleyeceğiz. Yani işte kateryumda mı bitecek hat yoksa direkt buradan yardıracak mı ekspres olarak onu da planlamadım. Ama aklımda var bir şeyler şu andan itibaren. Çok sıkıntı yok dolayısıyla. Ya bu arada videoyu kısa yapak dedik. gene bir 50 dakika oldu video yapacak bir şey yok. Yine birkaç bin tane iş yaptık bir videoda. Zaten şeyde bitmek üzere. GeForce Now sürem. Sekiz buçuk dakikası var. O zaman görüşürüz dostlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşürüz.